Arkadaşlar yeni videomuz hoş geldiniz. Biz ne beraber ne yapacağız? Tabii ki de okulistik isteyeceğiz. Ben anlamadım arkadaşlar. Hemen açıklayayım. Arkadaşlar bunun nedeni şuymuş. Kameramı büyüteyim. Ya da küçük kalsın. Küçük kalsın şöyle. Yani neyse arkadaşlar çünkü e, o bir uyarıymış. Ben e, öyle değil diye ama o bir uyarıymış. Yani Hmm. Artık e, küfür etmek yasak, hayır yasak. 18 yaşından büyük olsa bir, büyük bir müslim asla küfür etmezlerken bugün o, o şey işleyeceğim ne diyeceğim? O klasikten e, ülkeler işleyeceğiz. ülkeleri tanıyalım, Ben ülkelerin başkentlerini çok iyi biliyorum arkadaşlar. Dünya üzerinde ha, Amerika, ABD, Rusya, Çin, Türkiye, Türkmenistan, Kazakistan, Moğolistan, Pakistan, Hindistan bulunmaktadır. Bu ülkelerde farklı diller konuşulmakta, farklı ekonomik faaliyetler yapılmaktadır. Evet, arkadaşım eğer kanalıma abone olursan e, ülkelerin başkentlerini anlatacağım diyeceğim ama siyasi varlığını temsil eden farklı bayrakları bulunuyor. Evet. Suriye, Irak İran, İran, Azerbaycan, Azerbaycan Ermenistan, Ermenistan ve terim, Gürcistan Türkiye'nin sınır komşuları olan ülkelerdir. Suriye ve Irak'ta Arapça, İran'da Farsça, Azerbaycan'da Türkçe, Ermenistan'da Ermenice ve Gürcistan'da Gürcüce dilleri konuşulmaktadır. Aynen. Bak Azerbaycan bir Türk devlet arkadaşlar. Irak'la Suriye e, bir şey arkadaşlar ne diyeyim Arap Dirliğine üyeler e, abone olursanız da Arap yeri Gürcistan'da Gürcistan'da Türkiye'nin Türkiye de yer aldığı Asya ve Avrupa kıtalarında evet. bulunurken Dünyada 7 kıta vardır arkadaşlar bu aklınıza katsın Dünyada 7 kıta vardır Amerika kıtası Ay Kuzey Amerika Güney Amerika Asya Avrupa Afrika vardır. kıta. Afrika, Kuzey Amerika herhangi bir ülke bulunmamak. Bu kıtalarda bulunan ülkelerle hava yolu ve deniz yoluyla ulaşmak mümkün. Bizim ülkemiz Diğer en Anadolu bulunuyor. Kara parçalarına veya ana kara parçalarına kıta denir. Dünya üzerinde 7 kıta bulunur. Bunlar Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Okyanusya, Avustralya kıtalarına Hiç ulaşmak şey için okyanusları ve denizleri aşmak gerekir. Kıtaları birbirinden ayıran büyük su kütlelerine okyanus denir. Evet. Bu okyanusunda yer alır. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'tir. Bosna-Hersek. Başkenti saray Bosna, resmi dilleri e, Boşnakça, Hırvatça, Sırpça. Bosna-Hersek'in bulunduğu kıta ise Avrupa bu başka a, a, Resmi dili, Resmi dili İspanyolca olan Arjantin Güney Amerika kıtasında yer alır. Ülkeleri, ülkenin başkentlerini biliyorum, Pakistan'ın başkenti İslamabad. Evet. Resmi dilleri Urduca ve İngilizce olan Pakistan Asya kıtasında yer alır. Hangisi, hangisi? Türkiye'nin sınır komşusu olan ülkeler... Evet. Hangi ülke Türkiye'nin sınır komşusu olan ülkeler arasında gösteriniz? Çok basit. Evet, Tabi ki C şıkkı Bosna Ersek arasında Ne diyecek, göreceğiz Suriye, İran, İran ve, ve Gürcistan. Gürcistan Evet Suriye, İran ve Gürcistan Türkiye'nin e, Komşuları Türkiye'si Bosna sınır Ersek komşuları e, değil Bosna Ersek Türkiye'nin sınır komşusu değildir Doğru yanıt C, C seçeneğidir Aynen C seçeneği Doğru o ifadeler, ifadeler için de, B, b Bitirdik Ne diyecek Harika Oo, Harika verdi arkadaşlar Dur ya kamera büyük oldu birazcık Göremediyseniz özür dilerim Arkadaşlar 4 dakika oldu Oldu çekeli Şimdi İkincisininle çalışalım arkadaşlar. Bu arada İngilizceleri var. Şimdi ülkelerin İngilizcelerini iyi biliyorum. Ee, Özün olarak ülkelerle. Hangi ırkta hemen anlatayım. Şimdi e, inanmayasını söyleyeyim. Çin. Yani Çin. Çin'dir. Turkey, Türkiye. Türk işte Türk demek. England. Engiland, England ya yani ben İngilizce de İngiliz, İngilizce, İngiltere, English, Sa İngilizce tahmin ediyorum. Arkadaşlar eğer abone olursanız ülkelerin İngilizce'lerini de çok iyi anlatacağız Bu arada eğer abone olmayıp da devam ederseniz sizin için. Komik videolar çekeceğim. İstiyorsanız videoyu beğenin. Sen izliyorsun, abone oluyorsun, like atıyorsun. E, para kazanmak için değil bu. Bu sadece beğeni talepleri niye azaltıyorum var. Bakın kaç dakikaya geçmiş. Anlaan diş geç kaldı. Hadi şu son iki ikinciyi de çalışalım. Arkadaşlar olacak bu da. Bunu doktan Olacak. Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde yer alan yurdumuz üç tarafı da Gürcistan, Ermenistan, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan var. Ermenistan, Nahçıvan, Azerbaycan ve İran. Evet, Güneyde Suriye ve Irak. Komşularıyla iyi ilişkilerimiz var. Şu ülkelere sınır kapılarından evet, yapmalarımızı evet. tanım. Şam. Resmi dil. Arapçar, Güney komşumuzdur. Türklerin yaşadığı ülkelerden biridir. Türkiye'ye göre küçük bir petrol, et, Türkiye ile ticaret yapar. Suriye'de yaşanan iç savaş nedeni... Yani arkadaşlar, ticaretimiz bozuldu Suriye ile bunun nedeni muhaliflerle birlikte bir savaş yaşanıyormuş. Ee, i̇nşallah çok sayıda Suriyeli ülkemiz Suriye'dir. Para birimi, Irak Dinarı. Başkent, Bağdat. Resmi dil, Türkiye'ye göre küçük bir Asya ülkesidir. İklimi çok sıcak, At ve Dicle nehirlerinin suladığı mezopot petroldür. Irak'a karayolu ulaşımı ve ticaret yapar. İran. Yönetim şekli, İslam Cumhuriyeti. Para birimi, İran Riyali. Başkent, Tahran. Respetrol, İran'dan Gürbud Menistan yönetim şekli cumhuriyet. Resmi değil. Ben kapıdan kapıdan kapısı ile gülmüşsin kapısı. Oğlum gülüsüner kamaktadı. Arkadaşlar maalesef T Türk yetleri Azerbaycan. Arkadaşlar maalesef çekemiyorum videoyu. şimdi size Türk devletlerini anlatalım. Türk devletleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan, Gürcistan. Arkadaşlar ya takalım. Türkmenistan, Kazakistan, işte Kirgistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Wow. Özbekistan. Yönetim şekli resmi. Turizm alanında işbirliği anlaşması yap. Arkadaşlar bizim komşularını haritadaki yerlerini İran, Irak, lan, ah, henüz yapmışım. Bugar, Bulgar, Suriyarlar, Anlar. Türk Cumhuriyeti terimleri sürükleyerek açıklamalarının başındaki kutucuklara taşıyın. Evet. Verilen sözcükleri Arkadaşlar maalesef Harika. Arkadaşlar maalesef devamını yaptıramadım. Çünkü çok az uzunluk denir büyük olmuş diye diyor biraz Birazcık küçülteyim. Küçük oluyor Oldu kuzey oldu. oldu ama arkadaşlar eğer videomuz olursa çok güzel olacağım kanalıma abone olmalısın e, Bu arada instagram boyanı 67 yazılıyorum takip et Ayrıca facebook'ta beni takip edin Facebook'ta arkadaş şekli butonun var mı onu tıklamayın Üç noktaya bulsunuz takip ediyorsunuz ediyorsunuz Yani bu arada videomuz çok oldu hadi bay bye, bye.